Bugün 14 Aralık 2021 Salı Mars günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay sabah 5.51'de Kova burcundaki Jüpiterle yaptığı uyumlu açının ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde kendimizi daha rahat ve özgür hissedebiliriz. Sosyal enerjilerin güçlenmesi ilişkileri ve iletişimi öne çıkarabilir. Bilgi akışı da hızlanabilir. Yeni kişilerle tanışabileceğimiz gibi arkadaş gruplarımızda ilginç ve keyifli sohbetler yapabilir, fikirler paylaşabiliriz. Ay 11.10'da Boğa Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün yaşamımızdaki güven ve huzur temaları daha fazla öne çıkarken para ve maddi kaynaklarımızı korumak isteyebiliriz. Öğle saatlerinde ay Oğlak Burcu'ndaki Merkür ile üçgen görünüm yapacak. Düşüncelerimiz daha ciddi ve kararlı olurken uzun vadeli hedeflerimizi planlayabilir, organizasyonlar yapabiliriz. Önemli bilgiler alabilir, yetkili kişiler ve yasal mercilerle görüşmeler yapabiliriz. İçinde bulunduğumuz şartları gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirip, gerekli sorumlulukları alıp, disiplinli ve sabırlı hareket edersek günlük işlerde pratik çözümler üretebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.